Geçtiğimiz hafta Apple fiyat performans odaklı telefonu iPhone SE 2022'yi tanıttı ve biz de direkt ön sipariş verdik. Bugün 25 Mart ve SE 2022 elimizde. Biz de sizi bekletmeden gece videosunu çekiyoruz. Apple iPhone 6s'i tanıtana kadar 5C hariç karşımıza hep amiral gemisi niteliğinde telefonlarla çıktı. Ta ki 2016 yılına kadar. 2016 yılında 6S donanımını 5S tasarımıyla harmanlayıp karşımıza SE 1. jenerasyonu çıkardı. Bu yeni üründe asıl amaç pazarın kaymağını almak değildi. Uygun fiyat ve üst donanımla pazar payını büyütmekti. Ve başarılı da oldu. Çünkü ilk SE 5S kasasıyla ve 6S donanımıyla geliyordu. Ve büyük bir kitle bunu istiyordu. Derken 4 yıl sonra SE 2 geldi. Bu da iPhone 11 donanımıyla 7 kasasını buluşturuyordu. O dönemlerde SE 2, iPhone 11'in gerçek bir alternatifiydı aslında. Çünkü 11 parasına SE artı Airpods alabiliyordunuz yaklaşık fiyatlara. Apple bu fiyat politikasıyla da satışlarını oldukça arttırmıştı. Apple'ın piyasa değeri en büyük şirket oluşumdaki sebeplerden biri de buydu aslında. İyi bir strateji ve iyi bir ürün konumlandırması. 2 yıl sonra da iPhone SE 2022'yi tanıttı. tam olarak Türkiye gibi ekonomilerin ihtiyaç duyduğu bir ürün. Global bir kafayla bakarsak ara model, eski tasarım, artık ihtiyacınızı tam olarak karşılayamayacak bir kamera. Küçük bir ekran ama diğer tarafta son model bir işlemcili ve Türkiye tüketicisini ilgilendiren en büyük kısmı son model, en ucuz iPhone. Bu noktada adam 11.000 liraya ucuz diyor diyeceksiniz. Çok haklısınız ama yapacak bir şey yok. Bir şeyi bizim alamamamız onun pahalı olduğu anlamına gelmiyor maalesef. iPhone SE 2022'yi ön siparişle aldık ve tam da gününde elimize ulaştı. Sıcağı sıcağına hemen bu videoyu çekmek istedik. Bu arada kutu açılış videosunu şuradaki e, kartlardan ya da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Şimdi sadede gelelim ve ilk bakış değerlendirmemize geçelim. Kutuyu açtıktan sonra eski nesil ile yenisini yan yana getirdik ve tasarım olarak neredeyse karıştırıyorduk diyebilirim. Hatta bu yüzden modelleri karıştırmayalım diye duvar kağıtlarını değiştirdik. Yani o kadar aynı. Donanımsal olarak iPhone SE 2022, iPhone 13 ile aynı çipte geliyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz: iPhone 13 performansı ama 8 kasasında. Yani daha az enerjiyle daha çok güç. Mantıken doğru. A15 Bionic daha küçük ve daha az enerji tüketen bir tasarımda denemek güzel olacağı benziyor. Ama o beklediğimiz müthiş performansı tam olarak alamayacağız gibi duruyor. Çünkü bataryası. 2018 mAh. Yani bence bir powerbank'e yakın zamanda ihtiyaç duyacağız. Performans testinde bir önceki nesil SE ile bir karşılaştırma yaptık ve Geekbench testinde yeni nesil SE'nin eski nesle oranının neredeyse 2 kat daha performanslı olduğunu gördük. Donanımın böyle olacağı az çok tahmin ediliyordu aslında ama en çok merak edilen nokta kameraydı. SE 2022'de önceki nesil SE'ler gibi tek arka kamerayla geldi. Bir önceki nesil SE ile arasındaki kamera farklarını denedik. Sonuçlar şöyle. Buradaki kameranın özellikleri birkaç kırpma dışında iPhone 11 ile aynı gibi. Yapılan kırpmalarsa ultra geniş açı, gece modu ve optik yakınlaştırmanın olmaması. Sizi pişman etmez ama eğer çekim yapmayı seviyorsanız ultra geniş açı ve optik yakınlaştırma olmaması sizi üzebilir. Ön kamerada ise 7 megapiksellik bir FaceTime HD kamera görüyoruz. Bu kamera donanımsal açıdan iPhone X'te kullanılan ön kameranın aynısı diyebiliriz. Sadece 1080 30 kare kayıt yapabiliyor ve son yıllarda yeni iPhone'larda gördüğümüz birçok ön kamera geliştirmesi bu telefonda yok. Eğer selfie çekmeyi veya ön kameradan story atmayı seviyorsanız bunun ön kamerası sizi üzer. Depolama kısmında 64, 128 ve 256 GB seçeneklerini görüyoruz. iPhone 13'teki 512 GB seçeneği burada karşımıza çıkmıyor. Zaten bence buna gerek de yok. Apple bu üründe basit kullanıcıyı hedeflediği için 512 GB koymayı düşünmemiştir. Onun dışında suya dayanıklı bir gövdemiz var. IP67 sertifikasıyla geliyor. Yani bu da demek oluyor ki 1 metreye kadar 30 dakika bir suya koruması var. Buna güvenip telefonunuzu çok uzun süre suda tutmayın. Ne olur ne olmaz. SE 2022 serinin 3. telefonu. 3 nesil SE'yi de sizlere gösterelim diye şöyle koyduk. Ama bence ilk modelden son modeli karşılaştırmaktansa diğer daha güncel modellerle bunu karşılaştırmak daha doğru gibi geliyor bana. Apple'ın SE 2022'deki ana vaadi güçlü, stabili, ucuz bir telefon. Türkiye fiyatını bir kenara bırakalım. Bu telefon ABD'de 429 dolardan satışa çıktı. Oranın standartlarına göre çok uygun bir fiyat. Ama burada önemli olan sizin ihtiyaçlarınız. Eğer iyi bir kameraya ihtiyacınız varsa, telefonu gün içinde çok yoğun bir şekilde kullanıyorsanız, telefondan dizi, film izliyorsanız falan SE 2022 sizin için pek uygun bir telefon değil. Ekranı, kamerası ve bataryası yoğun kullanıcılar için tasarlanmış bir telefon değil bu. Yani sizin iPhone 11 ve üzeri bir telefona yönelmeniz daha doğru olacaktır. Ama eğer telefonu daha seyrek kullanıyor, kamerasına pek ihtiyaç duymuyorsanız veya ekran büyüklüğünü çok umursamıyorsanız o zaman iPhone SE 2022'yi düşünebilirsiniz. Fiyat performans açısından çok başarılı bir cihaz. Sadece sizin ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Kısa bir özet yapalım. Eğer yoğun bir kullanıcıysanız, kamera, Ekran büyüklüğü, batarya benim için önemli diyorsanız, kullanım açısından iPhone 13, fiyat açısından iPhone 11. Eğer kamera, batarya veya ekran benim için önemli değil ama iyi olmasını tercih ederim diyorsanız, fiyat yakınlığı sebebiyle iPhone 11, bütçeniz yetiyorsa iPhone 13 mini. Bunlar benim için önemli değil, alayım 3 yıl sıkıntısız kullanayım diyorsanız, evet iPhone SE 2022. Hatta ben en çok fiyatın düşüklüğünü önemsiyorum. iPhone olsun ne olursa olsun derseniz SE 2020'yi bile düşünebilirsiniz. Türkiye'de hala bulunuyor ve fiyatı 7000-7500 lira civarında. Peki siz iPhone SE 2022'yi nasıl buldunuz? Özellikleri sizi tatmin etti mi? İhtiyacınızı karşılar mı? Yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.